Evet, yine beraberiz. Bu sefer farklı biri daha var yayınımızda. Zeki Seskir, Odtü'den, Koray Kaymazlar Berlin'den, Yusuf Karlı Innsbruck'tan arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Hocam kameranızı mı değiştirdiniz? Çamur gibisiniz. Hayır ama internetin çok çamur gibi olduğu bir yerden bağlamıyorum. 3G internetle bağlanıyorum. Zaten bugünün konusu ben değilim. Ben de çok fark ettiğiniz gibi görecek bir şey de yok. Zaten bugünün konuğu Zeki. Aynen, bugün Çok peki, rahat bize bir kendini olacak. tanıt istersen. Ben kendimi nasıl tanıtayım? Ee, ODTÜ Fizik Lisans, ODTÜ Fizik Yüksek Lisans mezunuyum. Ee, aynı zamanda ODTÜ Fizik'te doktora yapıyorum. Bir yandan araştırma görevlisiyim, galiba 6 senedir falan. Ee, bir yandan da ODTÜ'de Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları bölümünde bir ikinci yüksek lisans yaptım, o da tezli. Onun tez konusu Türkiye'de kuantum teknolojilerinin mevcut durumu üzerineydi. O tezi yazarken bir yandan da Türkiye'de kuantum teknolojilerinde ciddi bir insan eksikliği, insan kaynağı eksiği ve hani yanlış bilgi, işte eksik ilgi gibi problemlerle karşılaştığımız için de Q-Turkey isimli bir oluşum kurduk 2019 Mayıs'ta. Genel itibariyle kuantum programı ve giriş atölyeleri, işte hackathonlar, seminerler, webinarlar, konferanslar vesaire düzenliyoruz. Onun dışında QWorld diye bir oluşumumuz var. q, -Q Türkiye'nin bir parçası olduğu bir oluşum QWorld Dünyada 18 tane ülkede şu an böyle hani işte Q-Pakistan, Q-Turkey, işte Q-Hungary, Q-Latvia falan gibi böyle kuantum kuzenlerimiz var. Çünkü kurucumuz Türk <gülüyor> ve o da Adayaman'dan. <gülüyor> Abuzer, Abuzer Yakar Yılmaz. Kendisi Cem Say'ın ilk doktor öğrencilerinden birisiydi. Sonra da University of Latvia'da, Riga'da yani Türkçesi, Letonya oluyor. Letonya'da uh, hoca kendisi. Letonya'da evet, şey vardı, yani, Ambainisi olması lazım, yazardı. ismini, tam, ismini Ay, işte doğru şey, Söylemedim mi? Ambainisi, şey diye gerek yapmıştık biz de zaten, Kuantum'un Nobel'i olsa bir ara alması gereken insanlardan birisi diye yani Kuantum'un gelişlerden. <gülüyor> Çok <gülüyor> iyiydi. Güzeldi hani şey. Eskiden beri yani iyi çalışmalar olan birisi. Stan i̇şte grubundan sonra kendi grubunu kuruyor vesaire. Yani orada kalıcı hoca şu an. o aslında Q böldü. Yönetiyor. Bizim de Türkiye'den dahil olmamız onun üzerinden oldu. Yani onların bir projesi vardı. Q Drive diye böyle arabaya atlayalım. Işte Doğu Avrupa'da gezip kuantum programlama eğitimi verelim diye. sonra bunun ilkini hani böyle işte bir şehir denk geldi. Türkiye'de yapalım. denildi ve dedik yani. Sonra işte Mayıs 2019'da Otur Teknokent'in desteğiyle onlar Türkiye'ye geldiler, uçakla yani arabayla gelmediler. Ee, ve şey yaptık Türkiye'de bu işi başlattık. Aslında ilk yurtdışı etkinliği de Q-World'un Türkiye'de oldu, Ankara'da oldu. Ayşe i̇şte orada Özlem aramıza katıldı. Sonra biz Özlem'le ko-koordinatör olarak, ikimiz de yani eş başkanlık gibi şey yaptık, q Turkey kurduk. işte iki küsür senedir de Artık lead mi ediyoruz deni, ne Nedeni bilmiyorum, başındayız. Sürekli bir şeyler yapıyoruz. Ben mümkünse bir süre sonra, yakın bir süre sonra bırakmayı planlıyorum koordinatörlü. Ama hani onlar devam edecek. Ve hani böyle bir süre sonra da QTurkey artık bizim de dışımızda böyle kendi kendine döndürebilecek bir yapıya dönüşecek, ulaşacak diye umuyoruz. Bir yandan şey de var, belki onu da derim burada hani bilmeyenler varsa takip edenlerden iyi olur. Bizim QSB diye bir girişimimiz var. Aslında IEEE'den çaldığımız fikri olarak, yani şey çalmak değil ya, student branch fikri IEEE'ye ait değil tabii ki. Hani işte öğrenci kulüpleri gibi farklı farklı üniversitelerde, şu an galiba da 14 üniversitede, Türkiye'de işte QTurkey student branch'lar var. Oradan öğrenci arkadaşlar aramıza katılıyorlar. Orada. Onlar da konu, işte etkinlik düzenliyorlar, eğitim düzenliyorlar öyle. Her şey gönüllü. Yani eğer ne kadar güzel bir yapı var, buna katılalım, iş var mı diyecek olan varsa ne yazık ki yok. Hani cebinizden para verecekseniz <gülüyor> bekleriz. <gülüyor> <gülüyor> yok, bir çeviri işi yani. vardı galiba, belki onu söylemek istersin ama. Aa yani. evet evet, bizim bir çeviri haftası işi var. Ya yani çok şey yapıyoruz, söyleyince uzandıkça uzanıyor. Hmm. 15'teki biri resmi değil diyebiliyorum demiş Yasit. <gülüyor> bizim yanlış 59. Siteye de bakabilirsiniz. quantumturkiye.org veya qturkey.org bir de quantumturkiye.org da var. İşte quantumturkiye'dekiler Türkçe haberler. Şey yapalım. Ve qturkey bizim daha resmi site. Şey Ekranı yansıtabilir miyiz zahmet olur şey linkini, quantumturkiye linkini. Yasif paylaşmış. Aklıyım şimdi ne kadar özellikle hackathonlarda çok sponsor desteğimiz oldu. Ve bu sayede ödüllü hackathonlar yapabildik, insanlara para dağıttık. Güzel oldu. ha Şimdi burada eventten girip, aslında bunu Türkçe'ye de çevirebiliyoruz da. Şuradan mesela IBM Kiskit Dokumentasyonu Çevirme Projesi 5-9 Temmuz girip bakabilirsiniz. Bu çeviri haftası yani işte her şey gönüllü, bu da gönüllü. Bu Kiskit'in Dokumentasyonunu çevirme projesi vardı Ayşin başında, bayağı da o lead ediyor. Yani, ve şey, hani böyle çok ciddi, canhıraş, yani gönüllü bir şekilde çeviri lead ediyor. Ama şöyle bir problem var, IBM sürekli malzeme ekliyor bunun üstüne. Yani ilk başta başlayan başladığı haline göre şu an 3-4 katına çıktı dokümantasyon. Biz o yüzden yetişemiyoruz. Yani Ben hatta hiç şey yapmayayım, ben dahil bile olamadım, yani doğru düzgün. O yüzden dedik ki yani şimdi keskitin Türkçesi olsa iyi olur diyen arkadaşlar varsa onlar da bir el atsınlar, şöyle bir dört günde bir girelim hepsini çevirelim, çevirebiliriz kadarını yani çevirelim diye. Arkadaşlar Quantum Türkiye grubu ciddi ciddi quantum mekaniği yani özellikle quantum teknolojilerindeki quantum information belki ucundan kıyısından quantum optik ucundan kıyısından kuantum mekaniği de içeren bir kuantum teknolojileri üzerine ciddi bir oluşum. Kısaca Zeki bize bugün dünyada kuantum teknolojilerinde son kaç yılda diyelim Zeki? 5-6 yıl, son 10 yıl tam böyle. Ya aslında ilk, ilk çıktığından beri de son, yani 95 defa çıktı diye düşünürsen 20-25 yılda neler olmuş? Aynen son 20 yılda kuantum akademik. teknolojilerinde akademik alanda neler yapılmış insanlar? Hangi konulara odaklanmışlar? Neden, nasıl ve niye tarzı soruları da cevaplandırmaya çalıştığı bir çalışması var. Bize bunu anlatacak. Biraz ciddi bir şekilde bu konuyu tartışacağız. Bu arada soru almayabiliriz. Siz sorularınızı yazın. Ben de Zeki'nin konuşmasını kesmeden chatten yazarak cevap vereceğim size. Zeki bize bir anlatsın. Neymiş dinleyelim. En sonunda da sorularınızı Zeki'ye aktaracağız ve sonra sohbetimize devam edeceğiz. Ya aslında hani direkt bir saatin tamamının burnunda yemek yerine birazcık daha e, hani bunu hızlı geçip sorularla üzerine e, kurabiliriz diye düşünüyorum. Bu işte hani kuantum e, teknolojilerinin akademik literatürünün landscape, landscape'in Türkçe'sini tam bilmiyorum. E, üzerine bir makale yeni yayınlandı yani bir ay falan oldu ama biz bunu 2019'un ekiminde galiba arkaiba koyduk. Arkaiba diye bir yer var. Onun şimdi linkinde paylaşırım birazdan. Oraya hani makalelerinizi eğer düzgün bir durumda varsa e, yükleyip e, alandaki öbür araştırmacılardan geri dönüş alabiliyorsunuz. E, oraya koymuştuk yayınlanması biraz sürdü Bir de pandemi falan da girdi araya, işte çok şey o, o esnada belki bilmeyenler için vardı yani akademik devam etmeyi düşünüyorsanız pandemi sürecinde şöyle oldu insanlar eve tıkınınca, biriktirdikleri makaleleri hızlı hızlı yazıp yollamaya başladılar. O yüzden dergilerde bir anda böyle bir makale patlaması yaşandı. İşte herkes hakem arıyor, i̇şte editörler yana döne ne yapacağız diye dönüyorlardı. Öyle bir süreçti. Yayınlanması biraz ertelendi ama yakında yayınlandı. Güzel oldu. Ben bugün biraz bundan bahsedeceğim. Hani genel bir iskeletine bakacak olursak bugünkü sunumun. Biraz arka plandan bahsedeceğim bu çalışmanın. Metodolojisinden ve Bibliometri diye bir e, alanın aslında çalışması bu. E, ne olduğundan, Bibliometri'nin ondan bahsedeceğim. İşte veri setimizi nasıl kurduk? E, bu keyword, yani anahtar kelime analizini nasıl yaptık? Bu patlamaların e, belirlenmesi üzerine olan algoritmadan çok hafif bir bahsedeceğim. Ondan sonra bu temel literatür yani böyle core, e, corpus denilen Temel bir literatür, kuantum teknolojileri alanında onu nasıl belirledik, ondan bahsedip biraz böyle bir ufak bir tartışma yapıp sonra da soru cevaba geçeceğim. Ben şu an ekranı, yani sizin sorularınızı hiçbir şekilde göremiyorum büyük ekranda olduğum için. O nedenle eğer hani böyle güzel ve önemli bir soru gelirse direkt mikrofonu açıp Yusuf ya da Koray bana iletirseniz çok sevinirim. Arka plan aslında şöyle şöyle geldi. Bizim Arsa Hoca var bilim ve teknoloji politikası çalışmalarında biz tek boydüğümüz yani teknoloji politikaları merkezi de yani hem merkez hem bir yüksek lisans ve doktora programı orası. O NASA'dan döndü yakın zamanda. Yani ben o programa girdiğimde yakın zamanda dönmüştü. Ve NASA'da astrobiyoloji enstitüsünde çok benzer bir çalışma yani bu NASA astrobiyoloji enstitüsünün Akademik çıktıklarının, çünkü nasıl astrobiyoloji enstitüsü deyince tek bir yerde değil, dünyada pek çok yerde olan bir yapı. Hani bunun çıktıları üzerine bir interdisipliner, yani astrobiyoloji alanındaki çalışma nasıl yürüyor diye Zehra Taşkın'la, kendisi de şu an Polonya'da hoca, o zaman da Hacettepe'deydi, bir çalışma yürütmüşlerdi. Ben de ondan bibliometri dersi alıyordum. Yani dedik ki hocam, yani bu kuantum teknolojileri de yeni ve çok hızlı gelişen bir alan, bunun üzerine bibliometrik bir çalışma. Yok gibi. Biz o zaman bilmiyorduk olduğunu. Yani baktık zaten biz yapmaya başladığımızda yokmuş. Daha sonra hani biz bunu yazarken bir iki tane çıktı ama bizimkisi bence aralarında en iyisi. Bizim çalışmamız diye demiyorum sadece yapma. Yani bunu yani işin kökeni biraz oradan geliyor. Hani astrobiyolojide de yeni bir alan. O da yükselen bir alan. Yani şey tek başına bir disiplin ihtiva etmeyen bir alan. Hani kuantum teknolojileri de değil, o zaman quantum information technologies diyorduk bu kuantum bilgi bilişim teknolojileri diye. Daha sonra artık bu genel kullanım kuantum teknolojilerine dönüştü. Metodoloji ve bibliometrik araçlarda da şunlar önemli. Bu bibliometri çalışmalarında, yani bibliometri tabii şu demek bu arada, hani belki onu azıcık açmak faydalı olacaktır. Şimdi akademik makaleler çıkıyor. Siz akademik bir makale yazıyorsunuz. Bu bir dergide yayınlanıyor. Sizin akademik makalenizde atıf verdiğiniz başka bazı akademik yayınlar oluyor. Ve daha sonra da sizin yayınınıza başka akademik makaleler atıf veriyor. Şimdi bibliometre şunu çalışıyor. Mesela ben Arsab Hoca ile yayın yapmışım. O başka birisiyle yayın yapmış. Ben başka birisiyle yayın yapmışım. Bilmem ne, böyle böyle böyle böyle networkler çıkarıyorsunuz. Graflar çıkarıyorsunuz. Türkçesi çizgi çizgeler çıkarıyorsunuz ve bunlar üzerinden çeşitli analizler yapıp hani bunların işte nasıl kümelendiklerine bakıp bunların elinizdeki data setinde kaç kere tekrarlandığına ne şekilde birbirleriyle ilişki kurduğuna bakıp bazı çıkarımlar yapılan bir araştırma alanı bibliometri ya da Scientometrics de deniyor ama bibliometri Türkçe çevirmek daha kolay öbürü Bilim metri gibi bir şey oluyor santimetrix. Ve burada da şey bir problem var. Şimdi du, duyan vardır belki işte Web of Science, Google Scholar, Scopus ve Google Scholar, Scopus gibi şeyler var. Bunlar büyük bir, e, buna büyük e, database'ler. Yani e, burada çıkan işte milyonlarca makalenin meta dataları e, kodlanıyor. Yani kim yazmış ne zaman yayınlamış, nerede yayınlamış, hangi alanlarda yayınlamış, hangi anahtar kelimeleri kullanmış, kimlere atıf vermiş, kimler ona atıf vermiş, bunu belirli bir kurum fonlamış mı, hangi ülkeden çıkmış vesaire gibi bir sürü metadatanın tutulduğu veri tabanları var. Bu veri tabanlarından data çekmenin de en temel meselesi bir anahtar kelime, arama anahtar kelime serisi yani query, geliştirmek. Dolayısıyla metodolojize başlamanız gereken yer hangi veri tabanını kullanacaksınız, hangi query kullanacaksınız, ya yani aramalarınızı neye göre yapacaksınız diye. Biz şöyle yaptık, Web of Science'ı kullanma kararı aldık çünkü Web of Science hem en seçici olan, dolayısıyla en az sayıda ama en böyle kaliteli yayınları içeren hem de Esas itibariyle bu bizim dünyada hani çok fazla gördüğümüz işte yok H index'tir, yok işte q 1dir Q2'dur, bilmiyordur fakat yani hepsinin de aslında hani Web of Science ya da Scopus kullanılır veri tabanlık. İki tane veri tabanı vardır ama Scopus biraz daha ıı, gevşek koşullara sahiptir o yüzden biz olabildiğince kısıtlamak ve hani böyle en temelinde ıı, olan literatüre incelemek istedik. Query oluşturmak için de şöyle bir şey yaptık. İlk başta biz kendimiz yani benim uzmanlık alanım olduğu için bir şey oluşturdum. Bununla bir analiz yaptık sonra Arsaba Hocay'da. Sonra bu analizi biz bazı uzmanlara yolladık. Hepsi Türkiye'de, daha doğrusu hepsi Türkiye'ye çıkıştı. Ve daha sonrasında bir geri dönüş aldık. Ona göre yeni bir query oluşturduk. Bunu analiz ettik ve bunu hani yollayıp olmuş mu diye sorduk. Olmuş dediler. Zeki şeyi sorabilir miyim burada? Tabii beni duyuyor musun? Tabii, Bu tabii. Web of Science falan anlattık ya aslında şey, bunlara üniversite dışında erişimin bir yolu var mı? Um, TÜBİTAK'ın ULAK BIM üzerinden araştırmacılara ve bildiğim kadarıyla öğrencilere açtığı uh, bir erişim var. Uh, onun için onu girip TÜBİTAK'taki ULAK BİM platformundan o erişimi almanız lazım. Yani oraya üye olmanız lazım. Sonra oradan hani ben Web of Science'a nasıl erişiyorum diye. Çünkü Web of Science bir firma ve firma olarak e, eğitim kurumlarına e, bu hizmeti satıyor aslında yani. Dolayısıyla hani ucuza satıyor ama eğitim kurumlarına satıyor. Eğitim kurumu değilseniz dışarıdan da gidebilirsiniz ama nasıl bir hani ticari data e, yani veri tabanını kullanırken para ödüyorsunuz ve bu sayesinde aslında üniversiteler ve şu an TÜBİTAK bizim adımıza para ödüyor. E, dolayısıyla e, dediğim gibi yani şey eğer, gösterebilirim belki bir Mendeley belki bir biraz alternatif gibi belki insanların da daha çok veri indiremezsin hocam diyecekler. Yani tabi yani şey veri o, indirmede aynı makaleler ya şunu da yapabilirsiniz bu arada. O da son derece legit bir yöntem. Google Scholar'a girip Google Scholar'dan da bunları aslında ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Fakat şöyle bir problem var. Şimdi ben bir tane makale yazdım. Bunu bir yere koydum sonra bu bir yerde yayınlandı. sonra birileri buna atıf verdi ve mesela birisi ödevinde kullandı. Şimdi Google Scholar öyle geniş atıyor ki ah, Ya o ödevi de sayıyor atıf olarak mesela. Ya da mesela bir birisi... herkesin Google Scholar'da bin 200.000 citation olmaya başlıyor bir süre sonra. Aynen, aynen, aynen. Öyle bir problem. O yüzden orası akademik bir çalışma yapacaksanız daha sonrasında çok fazla temizlik işi çıkıyor. Çünkü bu verinin bir de temizliği var. yani siz bu veriyi alıyorsunuz excel dosyalarını da açıyorsunuz ya 50.000 tane makale var işte 30 tane de kolon var. Orada ne kadar işte, ee, bir 1,5 milyon mu ediyor? bir 1,5 milyon entry var yani. Şimdi o 1,5 milyon entry'yi siz e, bazı kısımlarını eğer ne kadar kirliyse o kadar elle temizlemek zorundasınız. Yok işte kaymış oluyor bir yeri, bir yerinde yok işte çince karakter oluyor, o çince karakter şeye geçerken, asya geçerken bozulmuş oluyor de i̇şte Türkçe karakter oluyor. işte senesi eksik oluyor, yazar eksik oluyor, bilmem ne falan. Onların hepsini elde düzeltmeniz gerekiyor. Ne kadar kirliyse data ya yani veri tabanınız, o kadar çöp bilgi geliyor. Zaten biz de o yüzden Web of kullandık. Yani Scopus'ta bile hani görece çok uğraştıracak çöp geliyordu. Google Scholar'da kim bilir ne gelir. O yüzden ne yazık ki ya akademik Ben bir şey bile var. yapmıştım. O Mendeley'de de hani indiremiyorsun ama aslında şey var ya makaleleri arayıp işte isimlerini, başlıklarını, yazarları, abstractları falan çekiyor ya internetten bir şekilde. Hı hı. Onların hepsini en sonda BibTeX Enter olarak alıp bir yerden çıkartıp öyle bir liste yapmıştım bir ara. Yani kendi çapında bir database şeklinde bir şey. Tabii herhalde siz direkt Excel halinde alıyorsunuz. Çok böyle profesyonel bir... Ya text, text dosyası alıyorsun. Text dosyası seviyorsun. Aslında şöyle, şöyle bir hikaye anlatayım. Belki mesela burada dinleyen arkadaşlar için de ya bilmiyorum nasıl çıkarılabilir de biz buna benzer bir şeyi 2015'te mi 2015'te ya da 2014'te galiba fizik bölümünde öğrenci arkadaşlarla, lisans arkadaşlarla yapmayı denemiştik. Senin dediğin gibi elle çıkararak böyle hani bu kim kime atıf vermiş ne olmuş falan bilmiyoruz tabii o zaman bir biyometri bir biyometrin. Çok le yani çok emek yoğun bir iş yani gerçekten böyle hani insanın saatlerini alıyor küçük bir veri e, tabanı hazırlamak bile yani böyle bir mesela 30 makalelerin olduğu bir veri tabanını hazırlamak bile bir buçuk iki saatini alıyor. Şimdi ben bu çalışma için neredeyse 50 bin makale inceledim. Yani elde yapılması imkansız bir iş e, o şekilde. Dolayısıyla aslında bu hani Web of Science gibi yerler yani satmakta haksız değiller ama Kazandıkları paralara bakınca da biraz galiba fahiş fiyattan sattıklarını anlayabiliyoruz. Çok karlılar çünkü. Ee, öyle problemler var. Ama yani tavsiyem öğrenciyseniz gerçekten okul IP'si, okulunuzun kütüphanesi ya da ulak üzerinden bu işleri yapmanız. Yani sen ulak büme girip ben buna gelişmek istiyorum dediğinde yani direkt ulak büm aksesi var. Ama tabii şu ayrı bir konu şunu bilmiyorum mesela, okulunuzun webhub erişimi yoksa TÜBİT'e başvurduğunuzda size TÜBİT'e üzerine erişim vereceklerse bunu size nasıl tanımlıyorlar bilmiyorum açıkçası. Bu güzel bir şey, problem. Yani bu alanda çalışmak isteyen birileri varsa bunu bir araştırması lazım önce. Tamam. Ama yani daha ucuz oluyordur diye düşünüyorum. Mesela ULAK BİM'in erişimi varsa tüm okula erişim satmasına gerek yok webhub sahnesini. Çünkü zaten Hani bazı okullarda kimse kullanmayacaktır bile bunu. Hani alınsa boşuna aydat ödenmiş olacak. Böylece geri dönüşü aldık. Olmuş denildi. Bir de bu Web of Science'ın işte highly cited artık site işte atıf verme. Hani yüksek atıflı makaleler gibi bir seçeneği var ama o tam şu demek değil. En, en çok atıf alan makaleler demek değil. En kısa sürede en çok atıf alan böyle hat makaleler hani böyle çok şey, çok hızlı ilgi çeken konular. Evet. Onlar üzerinden bir makale derlemesi vardı. Her bir query'e göre yapabileceğiniz. Alet olarak da burada bunlar açık gelişim programlar. Yani ücretsiz programlar değil mi? Açık gelişim demeyim. Bu ücretsiz programlardan kullanabilirsiniz. Wallsweaver ve SciSquare Tools diye. Bunlar da aslında network analiz programları. Yani siz bunlara Excel dosyası veriyorsunuz. Belirli bir formatta oluyor bu dosya. Onları o formatın belirli yerlerine bakıp sizin istediğiniz analizleri yapıyorlar. Ne analizler yaptıklarını birazdan göreceksiniz. Bizim ilk queryimiz buydu, işte kuantum simülasyon, için, imaging, quantum sensing vesaire. Son, en son geldiği hali geri dönüşlerden sonra bu. Bunların hepsini makalede bulup siz de kullanabilirsiniz. Bunları veriyor olmamın sebebi şu, aslında aynı platforma girip bizim veri aldığımız şu tarihlerde aynı koyuya girerseniz siz de benimle aynı datasetine erişebileceksiniz. Yani bu bibliometrinin güzelliği bu. Ona göre, bana göre, şuna göre, buna göre değişmiyor. Herkes aynı veri setine erişebiliyor. Bundan yaptığınız analizler tabii ki kişiden kişiye araştırma sorunuza göre değişebilir. Ama hani bu bağlamda bilimsel bir alan. Yani. Ulaştığınız veri işte ve kimin topladığına göre ya da ne zaman topladığınıza göre değişmiyor. Hani ben şu tarihe kadar olan makalelere bakacağım diyorsanız siz de 40.919 makale bulacaksınız. Yani bir tanesi geri çekilmiştir, bir tanesi bir şey olmuştur. Hani 3-5 oynar burası en fazla. Ve aynı makaleleri bulacaksınız. İşin güzel değil orada. Biz bu ilk veriyi 13 Mart'ta topladık. Bu kadar makale ve proceeding şu demek bir konferans yayını, yani konferanstan çıkan yayınlar daha tam e, düzgün makale olmaya şey yapamamış. E, o mertebeye erişememiş ama konferansta yayınlanmaya e, uygun görmüş yayınlar demek bunlar. Daha sonrasında da işte 6 Haziran'da tam veri setini topladık. 49.823 makale. E, daha sonra bunların işte sıfır atıf alanlarını ve sıfır atıf verenlerini yani hiç kimseye atıf vermemiş. Ya da hiç kimseden alıkmamış. Bunları temizledik ve 42.530 makale kaldı elimizde. Bunlar da toplam 495 dergide 5 ya da daha fazla makale vardı diye. Yani bir sürü de dergi vardı. Yani onu demeye çalıştım. Şimdi bu şey toplam makale sayıları ve işbirliği yani kim kaç yazarlı olduğu bu makalelerin. Burada toplam makale sayılarına baktığınızda cidden çok hızlı bir yükseliş var makale sayılarında bu alanda. Ve hani aslında gerçekten 95 daha sonra 2000'den itibaren bu işin artmaya başladığını, bu iş ilginin artmaya başladığını görebilirsiniz. Ortak makalelerde de yani birden fazla yazarlı makale sayılarına baktığınızda da ya da şöyle makalelerin kaç yazarı olduğuna baktığınızda ortalamada şunu görebiliyoruz seneler içerisinde bu neredeyse iki yazardan 3,5-4 yazara kadar çıkmış ve 2013'ten itibaren yayınlanan makalelerdeki mod 3'müş yazar sayısı. Mod da şu demek bir veri setinde en çok karşınıza çıkan şey yani 2013'ten itibaren şu kısımdaki tüm yazılan makalelerde ki ee, en çok yazar sayısı en çok karşınıza çıkan yazar sayısı 3 Yani bu şu demek biraz hani tek yazarlı hale yazmak e, artık e, yani çok da anlamlı değil Hani bu alanda yani bu alanda yazar sayıları giderek artıyor daha işbirliğini açık daha e, kişilerin kendi kendilerine değil de bir grupla yaptıkları bilimsel aktiviteleri yayınladıkları bir alana dönüşüyor. Ben bunu COVID için geçen sene sunarken, şurada bir de Türkiye vardı ve Türkiye böyle şu, şuralarda hani böyle bir şey, mouse'u görüyor musunuz bilmiyorum ama hani şöyle, <gülüyor> dünyanın bayağı altında uh, takılıyor. Çünkü bizim ülkemizde bildiğiniz üzere bilim tek başına uh, yapılırsa değerli görülen bir şey. Uh, YÖK tarafından bu arada hani kültürden de bahsettim. Tek yazarlı makalelerimiz olacak, en çok tek yazarlı makaleye teşvik var falan gibi bazı kurallarımız var nedense. Um, Öyle ama yani eğer kuantum teknolojiler alanında akademik çalışma yapacaksanız tavsiyem birlikte iyi çalışabileceğiniz insanlarla olmanız. Yani tek başınıza biraz zor bu işler. Bu bizim ilk query'den çıkardığımız kümelenme anahtar kelime kümelenmesi. Yani makalelerde kullanılan. Bakın Boas yazıyor burada. Bu Boas şey kullandığımız programın adı. Siz de gelip kullanabilirsiniz. Çok basit bir program. Yani data Veri e, setiniz düzgün temizlenmişse e, Bostweaver'ı kullanması çok kolay. Ve burada hani aslında şunları görebiliyorsunuz. Mesela burada bir küme var. E, bu işte kavite, atom, kuantum, dat, bunu Yusuf var. E, elektron, işte coupling, spin vesaire. Burada işte problem, algoritma, computing, quantum circle vesaire. Şurada işte kuantum anahtar dağıtımı, tek foton, tek foton kaynağı, kuantum anahtar dağıtımı protokolü gibi şeyler. Yani aslında buraya bakınca az buçuk şey anlayabiliyorsunuz hani literatür nasıl şekillenmiş, nasıl kümelenmiş, nasıl şekillenmiş diye Ve daha sonraki bizim en son queryden elde ettiğimiz kümelenme de böyleydi. Yani aslında şunu dedik, bu şey %60 şu demek, işte mesela 100 anahtar kelime varsa en tepedeki 60 tanesini aldık demek oluyor bu görüntü için. Ve burada aslında şunu dedik yani bu literatür hani e, kuantum e, iletişim ve e, kriptografi e, bu tüm kuantum teknolojilerinin fiziksel implementasyonları ve e, kuantum bilgisayım ve e, biraz da teorik kısımlar olarak üçe ayrılabilir dedik eğer yüzde çıkarırsanız ve biraz daha karışık bir şey oluyor ama yine şey görebiliyorsunuz yine fiziksel implementasyon, yine iletişim ve kriptografi ee, yine e, komputasyon yani şey, bilgisayım ve teori. Şuradaki şu sarı da e, aslında biraz daha yeni çıkan konularla alakalı. Mesela kuantum, termodinamik gibi e, bazı. E, şey Mesela Discord burada, Entanglement Dynamics burada, Open Systems burada, Environment burada. Yani bunlar biraz daha hani şimdi termodinamik ve, ve açık kuantum sistemleri denilebilecek e, kısımlarla alakalı. E, yani burada hani dataset'inde 200'den fazla kez geçen e, anahtar kelimeleri üzerinden böyle bir şey yaptık ve hani 3 tane, e, şurada gördüğünüz 3 e, tane kümelenmeyi bulduk. Sonra e, bu e, burst e, detection diyeceğim, yani böyle bir patlamaların olduğu böyle bir anda çok e, bir şeylerin ilgi görmeye başladığı bir analiz yapalım dedik bu makalede bakabilirsiniz. Galiba bu e, Google'ın PageRank algoritmasındaki e, kişilerden de bir tanesi güzel bir algoritma çıkarmış. İşte şeydeki e, kelimelerin frekanslarındaki ani artışları. Yani kelime frekansının kendisini değil de aslında birinci türevini alıyor gibi düşünün. Hani artış böyle lineer gidiyor. Olursa onu bir burst olarak almıyor. Ama mesela böyle normal gidiyor gidiyor gidiyor bir anda artıyorsa tamam diyor burada bir şey olmuş. Ben bunu e, algoritma olarak e, tanımalıyım tanıma diyeyim, diyeyim. şimdi burada parametreler var. Parametreyi ne kadar yükseltirseniz o kadar gevşek bir e, burst ya da patlama tanımı yapmış oluyorsunuz. Ve hani burada anahtar kelime sayıları var. E, şimdi şu da anlam ifade edecek size. Bu burstlerin yani patlamaların ya da ilgi patlaması da diyebilirsiniz buna, hani en şeyde 11 tane olan şurada gördüğünüz düşük parametrede ki hallerine bakıyoruz, kuantum bilgisayayım 95'te Shor algoritması ile birlikte daha sonra Grover ile çok iyi görüyor ve en uzunu bu gördüğünüz üzere 12 sene boyunca bu böyle hani çok ciddi sürekli artan bir şeye sahipmiş ilgi çekme ve daha sonrasında quantum computing diye. Birazdan computation'dan computing'e dönüşmüş değil. Arada quantum computer falan da olmuş. Bunlar hep anahtar kelimeler. Bunları birbirleriyle eşitlemedik ki hani aradaki farkları görevlerim diye. Teleportasyon, yani Türkçe'ye uzaklarım ya da telenakil olarak da çevriliyor. Ee, işte dolanıklık. Ee, cavity QED, QED quantum electrodynamic. Ee, de aslında kovuklar. Yani bu biraz da hani işte İstediğiniz gibi çeşitli lazer yapmak, kaynak yapmak gibi alanlarda kullanılabilir. Kuantum dolanıklık yine burada çok bir anda bir patlama yaşamış kısa bir süreliğine. Kuantum teorisi, kuantum optik, discord, bu bildiğimiz oyun discord'u değil de daha çok bir kuantum düzensizlik durumunun kuramsallaştırılmış bir aracı gibi düşünebilirsiniz. Discord'la alakalı onur pusuluğunun çok güzel sunumları, anlatımları var, onu tavsiye ederim. Ve kuantum korelasyonlar. Aslında şu an görece bunlar çalışılıyor. Ve öbür daha geniş parametre bakınca aslında daha çok bilgi veriyor bu. Bu yani Başlangıcı şu tarihte ama daha bitmemiş. Ama unutmayın, biz datayı 2019'da topladık. Dolayısıyla 2019 itibariyle bitmemişti. Belki şu an bitmiş olabilir bunların bazıları. Bir yenileri gelmiş olabilir. İşte kuantum eşevrelilik, kuantum simülasyon, kuantum işte görüntü işleme, kuantum networkler, kuantum annealing, tavlama muhabbeti demiştik ya. Kuantum steering diye bir şey var. Bu hala tam olarak anlamadığım ama aslında işte dolanık bir sistemi kullanarak uzaktan öbür do, dolanık olduğu öbür parçacığın ee, ne çıkacağına dair belirli yönlendirmeler yapmayla alakalı bir iş. Bunu Çinliler çok seviyor. Neden bilmiyorum. Ee, i̇şte şey e, kütle çekimle alakalı çalışmalar yine ads CFT'de biraz daha hani string ve kütle çekim tarafından. Metroloji, algılama işte ve açık kuantum sistemler. Bunlar biraz daha yeni e, konular şeyde e, kuantum teknolojileri literatüründe. Tabii ben şimdi bu algoritmaya çok da güvenmedim. Daha doğrusu da şundan ötürü güvenmedim. Şimdi algoritma size burst'ı veriyor ama ya bu bittince ne oluyor? Bunu vermiyor. Çünkü burada konu tüm ilgi de gitmiş olabilir konuya. Sabit bir de gelmiş olabilir. Acaba gerçekten çalışıyor mu diye bir baktım. Burada mesela şunu görebiliyorsunuz. Bakın teleportasyon 98'den 2009'a kadar bir burst yaşadığını söylüyor. Burada 98'den 2009 şuraya kadar bir artış var, değil mi? O artışı görebiliyorsunuz. Bu frekans anahtar kelime frekans analizi. Bu da de şu demek, bu teleportasyon kelimesi öbür anahtar kelimeler içerisinde ne sıklıkta çıkıyor. Yani mesela 001 demek işte hani yüzde birinde var demek. Ve burada görebiliyorsunuz aslında bu yükselmiş, yükselmiş, yükselmiş yani neredeyse iki katına çıkmış birkaç sene son düşmeye başlamış şimdi şu bence bir şey değil çok gerçekçi şey 2019'da aldığımız için hani sıfır çıktı yani çok anlamlı bir şey ifade etmiyorum sıfır çıkmasın ee, yani şu aralarda bir yerde de olabilir bu data noktası ee, ama şunu görebiliyorsunuz gerçekten şu süreçte bir burst var sonra hani sabitlemiş biraz düşe geçmiş dolayısıyla algoritma bunu burada bitirmekte haklıymış ee, ve benzeri şeyleri mesela işte kuantum eşevrelilikte görüyorsunuz. Bakın şurada bir artış başlıyor. Bu simülasyonda görüyorsunuz, görüyorsunuz. Anyerink de görüyorsunuz. Ve şurada ne olduğunu hala anlamadığım ve bilmediğim böyle bir çok ciddi bir artış var. Quantum. Bir sene patlamış. Sonra devam etmiş. Tabi şu da mümkün. Burada o sene görece daha... Az makale çıkmıştır. O çıkan makalelerin de çoğu quantum computing ile ilgilidir ve O sene çok makale çıkar gibi bir e, Olay da olabilir e, Şöylesi bir şey biliyorum 2009-2010 e, Şöyle bir an yaşanmış Amerika'da e, bir sürü e, Bu konudaki proje Bitirilmiş bir anda hani böyle Bir an haber geliyor ve biz sizin projeyi kapama kararı aldık diye Sonra o projelerdeki herkes de ellerindeki e, verilerle makale yazmışlar. Yani öyle bir açıklama yapılmıştı bana. Bu Spike ile alakalı bu böyle ani yükselişle ne kadar doğrudur bilmiyorum. E, ama hani böyle bir şey veride var. E, bu highly cited artık yani yüksek atıflı e, makaleler de baktığımızda bu 42.530 makalenin içerisinde 808 tane e, verdi bize Web of Science. Biz de bunların bu 808'in içerisinde 30 veya daha üstü atıfa sahip olan makalelerine baktık. Yani bunların içinde de 30'dan fazla atıf alan makalelere baktık. Orada da 34 tane makale belirledik. Ve bu hani tüm listeye şeyden, bizim makaleden yerleşebilirsiniz. Şunları karşılaştırdık. Bu makalelerin ilk 5 tanesine bakalım dedik. En çok atıf hangileri alıyormuş? Uh, Nielsen şu an bizim alanın böyle kutsal kitabı gibi bir şey hani yani şey textbook aslında 2000'de yazılmış ve hani herkes onu kullanıyor. Du artık yeni textbooklar var uh, ama hala yani eğer işe kökünden girecekseniz uh, bunun bir 20. yıl edisine çıktı uh, 2020'de onu kullanabilirsiniz. Zaten gördüğünüz üzere 42 gibi makale 6900 atıfı var. Şu an akademide olan arkadaşlarınız varsa böyle 2-3 atıf alınca bile sevinebiliyorsunuz. Özellikle kariyerinizin başındaysanız. 6.900, ki hani sadece bu gibi makalede bunların 6.900'da 10.000 küsürdür atıf sayısı toplamda. 6.900 atıf inanılmaz bir sayı. Yani literatürün en tepe noktası gerçekten. Tüm literatürü neredeyse bu, bu tekst kurdu deseniz yeridir yani. Ve hani şeyde de bu, Highly Sited'in içinde de 113 tane atıf var buradışını için sadece buraya gösteriyorum. Kalan makaleden bakabilirsiniz. genel set içerisinde atıf alanlar çok temel makaleler. Yani Niels Bohr, işte Bennett'lerin kuantum anahtar dağıtımı makalesi, Ekert işte bu Ekert 91 protokolü Cisinin makalesi, Einstein makalesi gibi. Alice'sin zaten işte ID kuantikin kurucusu. kuantum Optik ve kuantum anahtar dağıtımı alanlarında önemli birisi ama yüksek atıflı makalelerin en çok niyeti verdiğine bakıyorsanız yine niyazın çok var ama sonra mesela Kimballın makalesi var. bu kuantum anahtar um, kuantum internet makalesi, Jeff Kimballın ee, Yale, Caltech'ten yanlış hatırlamıyorsun, Valrafın ee, 2004 süperiletken kübit makalesi, ee, Nayak'ın bu topolojik kuantum computing makalesi, bir de Horodeckilerin Buna bir aile, şey, Horodeski mafyası diye geliyor. Buna Polonyalı bir aile, makale yazıyorlar. Horodeski, Horodeski, Horodeski, Horodeski diye dört tane böyle işte anne, baba ve çocukları şeklinde. Neyse bir de bunların çok güzel bir şeyi var. kuantum dolanıklık ölçütleri üzerine bir review makaleleri var. Bu da bayağı güzel bir makaledir, tavsiye ederim ilgilenenlere. Sonra ülkeler düzeyinde baktık. Hani hangi ülkeden ne kadar atıf var, parın, hangi ülkeden ne kadar makale var diye. En çok Çin'den var. Sonra Amerika ve Kanada, yani şey Kuzey Amerika diyelim buraya, Kuzey Amerika'dan var. Sonra hani işte şey Japonya'dan falan da var. İşte Almanya, İngiltere, Fransa diye gidiyor. Ama aslında baktığınızda İngiltere'ye çıkarsanız bile hani Çin, işte Kuzey Amerika, ve Avrupa Birliği aşağı yukarı aynı sayılarda makaleye sahipler. Ee, heh, dediğim işte şöyle ülkeler arası işbirliği networkleri de çıkartmanıza yarıyor bu programlar. Mesela burada işte Amerika'daki birisiyle Polonya'daki birisi bir makale yazdığında buraya bir tane çizgi çekiyor. Bu aradaki şeylerin kalınlığı onları belirtiyor. Şu an çok bir anlam ifade etmiyor olabilirse de. Ee, işte mesela buradan bakın Çin'le mesela Almanya arasında böyle biraz kalın bir çizgi var bu şu demek Çin ve Almanya'daki e, yazarlar işbirliği yaparak makale çıkarmışlar çok sayıda bakın Çin'le Amerika arasında da kalın bir çizgi var e, şu ülke ise bilmiyorum ama e, onlar arasında kalın bir çizgi var gibi yani buradan şey anlayabiliyorsunuz kimler kimlerle işbirliği yapıyor mesela işte Katar, Litvanya, Pakistan, İran Burası Cezayir, Tayland falan bunlar Çinlerle çok çalışıyormuş. Türkiye neredi? Burada Türkiye, Hindistan, Brezilya, Meksika mesela biz hani bu böyle bir grubun içine düşmüşüz işbirliği yaparken işte Kamerun falan da galiba bizimle. oradan görebilirsiniz. Yani bu şu, muhtemelen bugün yapsak bu iş biraz değişecektir ama çok çok da değişmeyecektir yani kurumlara baktık bu Çin Bilimler Akademisi en çok makaleye sahip olan kurum ama burada tabii şöylesi bir ufak ayrım var mesela siz Çin'de herhangi bir üniversite çalışıyorsunuz Çin Bilimler Akademisi'nden de üyesisiniz sonra yayın yaparken oraya Çin Bilimler Akademisi de yazıyorsunuz yani dolayısıyla hani burada Çin Bilim Akademisi'nin 3379 makalesi var demek. E, oradaki herkesin Çin Bilim Akademisi'ne çalıştığı anlamına gelmiyor. Oranın üyeleri de sayılıyor ama onu saymasanız bile bu USDC, e, yani University of Science and Technology of China. E, zaten Jin Pan'ın e, umarım doğru söylemişimdir, olduğu yer. E, ve hani bu işte Yusuf da galiba şey yapmıştı. O Pisi Bilim onun üzerine bir video yapmıştı. İşte bu Optik kuantum bilgisayarlarla kuantum üstünlüğünün gösterildiği yer burası. Aynı zamanda şey de burası. Bu bir tane kuantum iletişim uydusu atmıştı için. Onun projelerinin yürütüldüğü yer de burası. İşte sonra bu CNRS Fransa'daki sonra işte University of California System vesaire gidiyor. Hani buradaki kurumlara zaten bakınca aşağı yukarı kimlerin bu işlerle uğraştığını anlıyorsunuz. Tabii şöyle bir şey var. Biz bir de bunu yetmedi. Şey analizi yaptık. Kümeleme analizini burada da yaptık. Ve burada şunu görüyorsunuz, Çinli kurumlar çok fazla kendi içlerinde işbirliği yapıyorlar. Japon kurumlar çok fazla kendi içlerinde işbirliği yapıyorlar. Ben burayı Tayvan zannediyordum ama bu da Çin'den bir üniversiteymiş. Bunlar kendi arasında nedense böyle ayrı kalmış. Herhalde başka bir grup var orada yayınlar yapan. Bir de sonra hani burada gene itibariyle işte Avrupa, Amerika gibi. Ama hani burada şeyi de görmek mümkün mesaj. Şurası. Daha böyle mesela şurada daha Almanca konuşan üniversiteler, şurada daha İtalyanca konuşan kurumlar, işte burada Singapur var, Şurada mesela daha İngilizce hani işte Queensland, Avustralya zaten, Waterloo Kanada hani şöyle birazcık daha British diyebileceğimiz, şu mesela Ruslar var böyle kendine ufak bir yer yapmışlar i̇şte daha sonra da Amerikalılar var şurada, yani. Kalan kurumlar Çinli kurumlara kıyasla çok daha işbirliği yapıyorlar. Çinliler biraz daha kafalarına göre yayın yapıyorlar. Peki ne diyebiliriz? Yani böyle bir çalışma yaptık. Tamam, aferin bize. Ne, yani ne anlama geliyor bu? Şu anlama geliyor. Aslında biyometrik alet edevatı kullanarak bazı i'yi, ee, içgörüler elde edebilirsiniz. Herhangi bir alana dair, Bu kuanta olmak zorunda değil. Bibliometrin güzelliği o. Eğer alanı biraz biliyorsanız herhangi bir alana dair bir çalışma yapabilirsiniz. Dolayısıyla eğer aranızda özellikle yüksek sans doktor yapmayı düşünenler varsa açık bir Vossweaver'a baksınlar. Ee, çünkü yani bir iki bibliometre makası da okuyabilirsiniz. Literatür taramanızı inanılmaz kolaylaştıran bir şey. Ee, Sonra başka ne baktık? Bu hani patlama gösteren yeni konular aslında bildiğimiz düz quantum computation'ın yani bilgisayının ötesinde konulara doğru açılıyor. Yani alan şu an böyle dallanıyor ve çok enteresan, ilginç yerlere gidebilme potansiyeli var. Çin, Amerika ve Avrupa Birliği aşağı yukarı aynı miktarda bir akademik literatüre bir katkı sunmuşlar. Makale sayıları olarak tabi bunlar hani oturup da her makale yani bir makale vardır, bin makaleye bedeldir yani ama ona ayırt edemezsiniz. Hani ya da ayırt edecek yöntemleri biz uygulamadık diyeyim. Düz sayı olarak baktığınızda aşağı yukarı aynı sayılarda makalelere sahipler ve hani bu Çinli kurumlar daha çok kendi işlerine kapalı, çok fazla dışarıda işbirliği yapmayan kurumlar olarak karşımıza çıktı. Diyeyim. Burada bizim atıflar var. Makaleye girip zaten arkaydan da bakabilirsiniz. Teşekkürler diyeyim. Evet. Bayağı konuştum bence. E, ağzına sağlık. En başta söyleyeyim. E, çok güzel bir sunuldu. O zaman kapanışı verelim. Çok hızlı kapatalım küt diye bak. Hiçbir şey söylemeden. Bitti. Nevşi Mengü kapanışı. Hadi görüşürüz. Nuruşen <gülüyor> Çakır kapanışı. Söyleyeceklerim bu kadar. Zengin Salkış. Söyleyeceklerimiz bu hadi, kadar. Hadi. Görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.